Epilepsi hastalığı aslında her yaşta görülebilir ancak genel görünme sıklığına baktığımızda ilk 16 yaştaki çocuklarda ve 65 yaşından sonra erişkinlerde daha sık karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunda da ilk 16 yaşta özellikle genetik geçiş gösteren, puberte dediğimiz ergenlik döneminde sonlanan bir takım iyi huylu denilebilecek genetik hastalıklar var. İleri yaşta sık görünmesinin nedeni de ileri yaşlarda beyin damar hastalıkları, beyin tümörleri, alzheimer gibi dejeneratif beyin hastalıkları daha sık görüldüğü için epilepsi bunlara eşlik edebiliyor. Ama başlıca ne gibi faktörler etkiliyor dersek, beyin tümörleri, beynin gelişimsel bozuklukları, damarsal hastalıkları, doğum sorunları ya da beyindeki enfeksiyonlar ile ilişkili olarak epilepsi karşımıza çıkabiliyor